Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Aralık 2021 astraliçik gündemini değerlendireceğim siz sevgili yay burçları için. Evet sevgili yaylar, geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca güney yay düğümünü burcunuzda misafir ettiniz ve artık güney ay düğümünün son dönemecindesiniz ve bu kadarsal döngündeki dersleri tamamlayıp 2022 senesinde bu şekilde bir giriş yapıyor olacaksınız. Geçtiğimiz ay boğa burcunda meydana gelen ay tutulmasıyla beraber özellikle artık düğümlerin 12 ve 6. ev aksınıza doğru gerilemesiyle beraber gündem maddeleriniz değişiyor olacak biraz daha. iş hayatınız, sağlığınız ve kendi iç düğümünüz Dünyanızla alakalı gündemler hayatınıza dahil olmaya başlayacak gibi gözüküyor. Videoya geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşmış veya abone olma fırsatı bulmamış olan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok sevinirim. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi bakalım Aralık ayında siz sevgili yay burçların neler bekliyor olacak? Hemen bir Aralık tarihinde Neptün retrosu bitiyor. Neptün 20 derece Balık Burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Ee, tabii Neptün biliyorsunuz uzun yıllardır Balık Burcunda sizin dördüncü evinizde burada geçtiğimiz aylarda retro pozisyonuyla beraber özellikle aile yaşantınız, eviniz, yuvanız belki ebeveynleriniz, kökleriniz ve o sağlam temellerle alakalı bir takım kafa karışıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Belki bu süreçte ev almak istediniz, bir takım aksilikler çıktı, aileyle alakalı yanlış anlaşılmalar meydana geldi veya bir takım karmik durumlar ile mücadele etmek durumunda kaldınız. Artık aralık başlangıcından itibaren bu enerjiler biraz daha rahatlıyor. Hayallerinize kavuşmak adına bir bir takım fırsat ve olanaklar karşınıza çıkıyor gibi gözüküyor. 4 Aralık tarihinde burcunuzda bir güneş tutulması yaşanacak. Burcunuzun 12 derecesinde bir tam güneş tutulması yaşayacağız. Bu tutulma artık sizin miladınız sevgili yay burçları. Geçtiğimiz bir buçuk sene boyunca her neyle mücadele ettiyseniz artık sonucuna geldiniz ve sağlam bir adım atmak ve bu sağlam adımda kadersel destekleri arkanıza almak adına gerçekten önemli bir dönemeci ifade ediyor bu güneş tutulması ve hayatınızdaki birçok konuyu etkileyen güçlü bir başlangıç yapabilme potansiyeliniz de bu süreçte ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. 7 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi var. Merkür 20 derece yay burcunda, Neptün de 20 derece balık burcunda bulunacak. Merkür-Neptün karesiyle beraber özellikle bu ailevi meselelerde bir takım yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Eğer bu süreçte ev almak, kiralamak, resmi evraklar, tapu veyahut gayrimenkulle alakalı gündemleriniz varsa biraz daha temkinli ve dikkatli olunması gerekiyor. Bazı yanılsamalar söz konusu olabilir. Alacağınız gayrimenkulle alakalı sonradan ortaya çıkan bazı aldatıcı durumlar söz konusu olabilir Eğer böyle bir gündeminiz varsa bir müddet ötelemek daha yerinde olacaktır gibi gözüküyor 11 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşumu yaşanacak 25 derece oğlak burcunda bu kavuşum ikinci evinizde ve parasal konulara dair çok güçlü bir başlangıcı ifade ediyor Burada özellikle maddi olarak yeni bir girişimde bulunabilirsiniz sevgili yay burçları. Yeni bir gelir kapısı elde edebilirsiniz. Ek bir gelir kapısı elde edebilirsiniz. Veyahut gerçekten artık kendinize daha çok güveneceğiniz, daha çok kendi isteklerinizi ortaya koyacağınız, sahip olduklarınızla yolunuzda ilerlemeye başlayacağınız bir görünümü de ifade eden çok güçlü bir etkileşimden bahsediyoruz. Önemli bir yatırım, önemli bir harcama yapabileceğiniz anlamına da geliyor açıkçası bu kavuşum. 13 Aralık tarihinde Mars dağ burcunuza geçiyor. Demek ki artık Aralık ayının ortasından itibaren çok aktifsiniz, çok hareketlisiniz. Bir şekilde aksiyon almak üzerine gündemleriniz var. Bazen agresif ve aceleci tavırlarınız olsa da heyecanınız ve o yapılması gereken işlere dair motivasyonunuz çok fazla ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Evet yine 13 Aralık tarihinde Merkür'ün Oğlak Burcu geçişiyle beraber özellikle zihniniz biraz daha o maddi manevi kaynaklara yöneliyor olacak. Yani nasıl para kazanabilirim, kaynaklarımı nasıl artırabilirim, harcamalarımı nasıl düzenleyebilirim gibi gündemler zihninizde fazlasıyla yer kaplamaya başlıyor gibi gözüküyor. 15 Aralık tarihinde Mars ve Güney Ay Düğümü kavuşacak yay burcunda yine sizin burcunuzda bu ay sizin ayınız sevgili yay burçları gördüğünüz gibi gerçekten çok kadarsal bir girişimde bulunabilirsiniz. Özellikle tabi Mars'ın Güney Ay Düğümü ile kavuşumu aynı zamanda Mars'ın Kuzey Ay Düğümü ile karşıtlık yaptığı anlamına gelmekte. Buradan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki ikili ilişkiler kanalıyla kendinizde vazgeçmeniz, artık bırakmanız gereken özelliklere dair bir farkındalık oluşuyor gibi gözüküyor. E, bu süreçte artık e, karşınızdaki e, insanın tavırları, tutumları veya onun gidişatına yönelik sizin de artık bazı e, takıntılardan veya bazı alışkanlıklardan sıyrılmanız gerekecek gibi gözüküyor. 18 Aralık tarihinde Gizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşanacak. Bu dolunaya baktığım zaman özellikle 7. ev konularında ikili ilişkiler, ortaklıklar, partnerler veya anlaşmalar, sözleşmeler alanında bir kapanış, bir tamamlanma, bir sonuç aşamasını işaret etmekte. Demek ki burada bir ilişkiyle alakalı net bir eh, nihai bir karar verebilirsiniz. Partnerinizin hayatında önemli bir gelişme, önemli bir gündem olabilir. Belki bir ortaklık kararı alabilir veya bir ortaklığı sonlandırma kararı söz konusu olabilir. Eğer uzun zamandır düşündüğünüz bir anlaşma, bir sözleşme gündemi varsa bununla alakalı da netleşip önünüze bakabileceğiniz bir gündemi işaret ediyor olabilir bu Dolunay enerjisi. 19 Aralık tarihinde Venüs Retrosu başlayacak. 26 derece oğlak burcundan. E, bu retro ile beraber özellikle tabi ki parasal konularda, harcamalarda, geçmişteki ödemelerde veya eski kaynaklarla alakalı gündemler tekrar karşınıza çıkacak gibi. Ama büyük harcamalar yapmamaya gayret gösterin Venüs Retrosu esnasında. Çünkü daha çok güzelliğe, modaya, estetiğe ilişkin harcamalar yapmak isteyebilirsiniz. Ve sonradan bunun ceremesini çekmeniz gerekebilir. E, o yüzden daha dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor açıkçası. Özellikle venüsyan konularda aşk ilişkiler ve parasal gündemlerde yeni fikirlere çok da açık olmamamız gereken bir süreç söz konusu oluyor gibi gözüküyor. 20 Aralık tarihinde Merkür-Uranüs üçgeni meydana gelecek. Merkür 11 derece oğlak burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunmakta. Bu üçgen enerjiyle beraber özellikle parasal konular iş hayatınıza dair bir takım sürpriz gelişmeler deneyimleyebilirsiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Mevcut işinizde pozisyonunuz değişebilir. Sizi maddi anlamda daha yukarıya taşıyacak bir girişimde bir oluşumda bulunma durumu da söz konusu. Sanki sürpriz bir değişim var, sürpriz bir gündem var ve sizi gerçekten birden yükseltecek bir etkileşimden bahsediyoruz. 21 Aralık tarihinde Güneş artık Yay Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Güneşin Oğlak Burcu geçişiyle beraber gündeminiz yine parasal konular, kaynaklar, e, harcamalar, ödemeler ve kaynakları çoğaltmak üzerine odaklanıyor gibi gözüküyor önümüzdeki bir ay boyunca. 24 Aralık tarihine geldiğimizde ise Satürn-Uranüs karesi meydana gelecek. Aslında Satürn-Uranüs karesi bizim 2021 senesi boyunca haşır neşir olmuş olduğumuz bir gökyüzü görünümü. Ancak Şubat, Haziran ve Aralık aylarında tam etkileşimde bulundular. Ama 2021 senesinin geneline baktığımız zaman zaten Satürn-Uranüs karesi üzerine yapılandırılmış bir sene olduğunu ifade edebilirim. Satürn 11 derece kova burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunmakta. Yani 6. eviniz ve aynı zamanda 3. eviniz arasında bir gerilim hattı söz konusu. Burada sağlıkla alakalı, mental olarak yorgun olduğunuz, zihninizi çok fazla kurcalayan, sizi fazlasıyla yoran bir durum tekrar nüksedebilir gibi gözüküyor. Biraz sağlık konularında dikkatli olunması gerekebilir. İhmal ettiğiniz bir durum varsa bu süreçte tekrar kendisini gösterebilir gibi gözüküyor açıkçası. Bunun yanı sıra beraber çalıştığınız, beraber vakit geçirdiğiniz insanlarla iletişimlerinizde bazen bazı yanlış anlaşılmalar, kısıtlamalar, engellemeler, bazı anlaşma şartlarının, sözleşmelerin sizi bağlayıcılığı, bu konularda yaşamış olduğunuz sıkıntılar, daralmalar da yine gündeme gelecek gibi gözüküyor açıkçası ama zaten 2021 senesinin başından beri aşina olduğunuz bir görünüm. Dolayısıyla Şubat, Haziran ve Aralık aylarında sadece biraz daha sıkıştırarak aslında buradan bir çıkış yolu bulma noktasında sizi etkiliyor olacak. 25 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşuyor. 25 derece Oğlak burcunda. Ee, bu Venüs kavuşumu kavuşumuyla beraber özellikle bu 11 Aralık tarihinde başlayan gündem sanki artık neticeye kavuşacak veya tekrar karşınıza çıkacak. Bu konuyu sen bir çöz bakalım diyecek sanki size. Yeni bir işe mi girdiniz? Yeni bir harcama mı yaptınız? Parasal anlamda bir kaynak arayışı içerisinde miydiniz? Bunlarla alakalı artık belki de ötelediğiniz ve ertelediğiniz bir durum varsa tekrar karşınıza çıkıyor. Çözülmek üzere bu defa e, Venüs Retrosu ile beraber bu konuya eğilmeniz icap edebilir. Evet ayın sonuna ve yılın sonuna geldiğimizde şans, bereket ve bolluk gezegeni Jüpiter artık kova burcundan çıkıp balık burcuna yerleşecek. Jüpiter'in Balık Burcu'na yerleşmesi özellikle 2022 senesi boyunca ev almak, taşınmak, aileyle alakalı güzel gelişmeler aileyi genişletmek adına size bir takım şans ve fırsatlar sunacak. Belki birçok yay burcu 2022 senesinde evlilik kararı alabilir, ev alabilir, evini genişletebilir. Bunlarla alakalı çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz ve içsel huzurunuzu yeniden yakalayacağınız bir süreç olacaktır. Zaten 2022 yorumlarında bunlardan bahsetmiştim. Oynatma listelerinden 2022 yorumlarınızı dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili yay burçları. Sizlere güzel, keyifli, sağlıklı bir ay diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusansöyloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Şimdiden mutlu seneleriniz olsun. Hoşçakalın.